Merhaba arkadaşlar, bu videoda çok genel hatlarıyla paranın nasıl yaratıldığı üzerinde duracağız. İlerleyen videolarımızda ise teknik konulara daha detaylı olarak değineceğiz. Şimdi başlayalım. Serbest piyasa koşullarının geçerli olduğu ülkelerin tümünde bir merkez bankası var ve bu merkez bankasının temel görevi de para basmak ve bastığı parayı sisteme sokmak. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Kurallar ülkeden ülkeye değişebiliyor, bazı ülkelerde Merkez Bankası sözde bağımsız, bazılarında ise devletin kontrolü altında Merkez Bankası başkan ve üyelerinin seçiminde de kurallar çeşitlilik gösteriyor Merkez Bankası para basmaya karar veriyor Parayı banknot olarak basabilir veya elektronik olarak da oluşturabilir Gözümüzde canlandırabilmek için parayı fiziki olarak bastıklarını düşünelim. Diyelim ki bu üç tane banknotu bastılar Peki bastıkları bu banknotları sisteme nasıl sokacaklar? Şimdi Bu soruya dikkat edelim. Sonuçta parayı helikoptere koyup havadan atmayacaklar. Bazı durumlarda Merkez Bankası bastıkları bu parayı direkt olarak bankalara kredi şeklinde kullandırabilir. Bununla birlikte Genelde Merkez Bankası bastığı bu parayla piyasaya girerek menkul kıymetler satın alır Devlet tahvili gibi son derece sağlam, güvenilir menkul kıymetler satın alarak parayı sirkülasyona sokarlar Şimdi bakalım ne yapıyorlar, parayı sirkülasyona sokuyorlar, verdikleri para karşılığında bu menkul kıymetleri satın alıyorlar ve bu menkul kıymetler Tahviller diyelim buna, Merkez Bankası'na gidiyor Daha önce bu tahvilleri ellerinde tutan kişiler şimdi bu banknotlara sahipler ve Bu banknotları harcayabilirler veya götürüp ticari bir bankaya yatırabilirler. Onların tercihi Eğer banknotları harcarlarsa Bu sefer banknotların yeni sahipleri gidip paranın bir kısmını ticari bankalara yatırabilir Merkez Bankası bu tahvilleri satın aldığında piyasaya verdiği banknotlar bir şekilde özel bankalara mevduat olarak yatacak Şimdi dilerseniz bunu çizelim Daha gözümüzde canlandırabilmek için çok daha iyi olacağını düşünüyorum, dilerseniz bunu çizelim Burada ticari bir banka var Bu banknotlar artık mevduat olarak burada Tabi hikaye burada bitmiyor, bankalar Mevduatların bir kısmını kredi olarak da kullandırıyorlar Kısmi rezerv bankacılığı, bu gerçekten oldukça enteresan Çünkü bu banka parasını yatıran kişilerin tümüne Paranız bizde, güvende istediğiniz zaman paranızın tümünü çekebilirsiniz diyor Ancak gerçekte bu banka müşterilerin Kendisine yatırdığı paranın az bir kısmını rezerv olarak tutuyor Geri kalanını ise kredi olarak kullandırıyor Sistemin çok kırılgan hale gelmemesi için, bazı devletler belirli sınırlara kadar mevduat güvencesi de veriyor, ancak bu konuya şimdi girmek istemiyorum. Bu videoda sadece paranın nasıl yaratıldığı ve kısmi rezerv bankacılığı üzerinde durmak istiyorum. Buradaki banka, parasını yatıran müşterilerden bir kısmı gelip parasını geri isterse diye topladığım mevduatın bir kısmını saklamalıyım. Geri kalanını da kredi olarak kullandırabilirim, diyor. Dikkat edelim, müşterilerinin tümüne, paralarının tümünü istedikleri anda gelip çekebileceklerini söylemiştim. Ancak, hepsi aynı günde gelip tüm paralarını geri istemeyeceklerdir, diye düşünüyor. Ve böylece kredi verilebilir görünürken, sağlam kişilere bu paraları kredi olarak veriyor. Bankadan kredi kullanan kişiler bu paraları bir süre kullanmayarak bankaya yatırabilirler veya fabrika, araba ya da başka bir şey satın almak için hemen kullanabilirler Bu durumda bu banknotlar bu yeni şeyi satın aldıkları kişinin eline geçecek Arabayı, evi veya her neyse onu satan kişi aldığı banknotları götürüp bankaya yatırır Kredi olarak kullandırılan para da banka sistemine geri yatar. Buradaki bankaya yatmış olsun, bu banka da kendisine yatırılan paraların bir kısmını rezerv olarak saklasın, geri kalanını da kredi olarak kullandırsın. Bankaların zorunlu rezerv olarak tutması gereken kısım, ülkenin merkez bankası tarafından belirlenir. Çoğu bankacılık sisteminde bu oranı kabaca %10 gibi düşünebilirsiniz. Bu örnekte çizmek kolay olsun diye oldukça yüksek bir rezerv oranı kullanıyorum Buradaki banka da bu banknotu rezerv olarak saklasın ve bu banknotu da kredi olarak kullandırıyor olsun Tekrar bu banknot kredi olarak kullandırıldığında Bunu kredi olarak alan kişi bankaya yatırabilir veya Bu banknotla bir şey satın alabilir ya da Malı satın alan kişi bu banknotu götürüp başka bir bankaya yatırabilir Paranın yatırılması ve çarpan etkisi gerçekten ilginç konular olduğu için bunu ilerleyen videolarımızda Daha detaylı olarak inceleyeceğiz Burada temel fikir şu Merkez Bankası sadece 3 tane banknot basmış olmasına rağmen Sistemde çok daha fazla para var Burada bankaya para yatıranların 3 lirası var Burada bankanın müşterilerinin 2 lirası var ve Burada da bankanın müşterilerinin 1 lirası var Sadece bu örnekte bile 1, 2, 3, 4, 5, 6 lira var ve sistemde 6 lira var Bu banknotların tümünün vadesiz hesaplara yatırılmış olduğunu varsayıyoruz Dilerseniz konuyu biraz daha ilginç hale getirelim Buraya para yatıran kişinin, parasını kullanabilmesinin tek yolu, parayı bankadan geri çekmek değil. Ne yapabilir? Parasını çek yazarak da kullanabilir. Diyelim ki buradaki paranın sahibi bir tek kişi olsun, bu kişi de bir tane elma satın alması gerektiğini düşünüyor olsun. Ve bu elmanın fiyatı da 1 lira olsun. Dilerseniz elmamızı güzelce çizelim ve gözümüzde daha da iyi canlandırmış olacağız, biraz önce söylediğim şeyi. Elmayı satın almak için bankaya giderek parasını çekmek zorunda değil değil mi? Elmayı satın almak için çek de yazabilir. Bu kişinin bankada vadesis hesabında 3 lirası var ve elma satın almak için 1 liralık çek yazdı. Ve bu çeki götürdü elma satıcısına verdi. Elma satıcısı da elindeki çekle artık buradaki 1 liralık banknot üzerinden hak sahibi oldu. Şimdi elma satıcısı ne yapabilir? Bu 1 lirayı çek yazarak kullanabilir. Yazılan çek para yerine geçtiği için para bankadan çıkmak zorunda değil. Bu örneği yapmamın sebebi sirkülasyonu olan paranın sadece Merkez Bankası'nın kontrolünde olmadığını göstermekti sizlere. Merkez Bankası para basmaya, açık piyasa işlemleriyle menkul kıymetler satın alarak piyasaya para vermeye veya tahvil satarak piyasadan para çekmeye karar verebilir. Ancak buradaki hareketi de düşünmemiz gerekli. Piyasada güven olduğu zaman bu hareketin çarpan etkisinin daha fazla olduğunu da gözlemleyebiliriz.